Merhaba ben Serdar ve Çay'ın yeni bir bölümüne daha hoş geldiniz. Evet mikrofon sesi almadığı için ee, bir daha bir giriş yapmam gerekti ama şu an her şey çok iyi. E, hoş geldiniz hapıplarım. Şu an saat 6 değil siz izlediğinizde de büyük bir ihtimalle saat 6 olmayacak ve şu an çay değil kahve içiyorum çünkü biraz daha uyamam gerekiyor ama. Altı çayı zaten ee, saatlerimizde veya bardaklarımızda değil. Zihinlerde ve kalplerde olan bir şey. O yüzden e, çok önemli değil. Hoş geldiniz. Bir süredir yapmıyorduk. Bir araya canlı yayında yapayım dedim. E, şimdi video olarak e, devam etmek istedim. Altı çayım. E, ben şu obesi şu tarafa taşıyayım. E... Okay. <gülüyor> okay. <gülüyor> İyi öyle? <gülüyor> Rahat mısın abi bu şekilde? <gülüyor> Okey güzel. Hafif yukarı çıkaralım ama lütfen orada kal. <gülüyor> lütfen daha yukarı çıkma. Böyle iyiyiz herhalde. Okay. Baştan hoş geldiniz. Um, evet uzun bir süre sonra yine bir altı e, şey videosuyla daha karşınızdayım. E, sormuş olduğunuz soruları cevaplayacağım. Geçen hafta bir gönderi paylaşmıştım YouTube'un topluluk e, şeyinden, tarafından. Ee, bu arada bundan sonraki soruları Discord'tan e, Discord'dan da cevaplayacağım. Bundan sonra Discord'dan da soru alacağım. O yüzden Discord sunucumuza e, şey yapmayı unutmayın. E, katılmayı unutmayın. Orada soru cevap bölümü var. Soru cevap bölümle lütfen altı çayında sormak istediğiniz soruları yazın. Eee onun için ayrı bir kanal açabiliriz belki altı çay için. Neyse bakalım ona. Discord sunucusunun şeyi aşağıda e, açıklama kısmında linkler açıklama kısmında hazır onu şey yapmışken aynı şekilde Korku öykülerini yazdığım blogun da linki orada. Ee, Instagram ve Twitter adreslerinin de hesaplarımın da linki orada. Oradan bana sorduğunuz soruları cevaplayabiliyorum. Daha birebir iletişim sürdürebiliyoruz. Öyle ya, onun dışında Facebook'tur olur budur falan hep bütün linkler orada. Ee, beğenmeyi, yorum yapmayı, paylaşmayı unutmayın. Klasik YouTube e, şeyi. E, dileyenler de katıl butonuna tıklayarak kanala destek olabilirler. Onun için çok teşekkür olurum. Neden bu böyle bir kelime kullandım bilmiyorum. Neyse evet burada önümde sorularınız var. Ee, yalnız sorularınızı seçerken şey dikkat ettim, abi şunu çekecek misin? Abi şunun videosu nerede kaldı? Abi şunu yap, şu oyunu oyna, bunu yap, abi aya git falan böyle e, şeyleri buraya almadım. Daha artık biraz daha böyle sohbet muhabbet ortamı e, yaratacak olan soruları aldım oraya. E, abi işte o oyunu oyna, bu oyunu oyna, e, dolap kır onu yap bunu yap diyorsanız e, artık şu cevabı vereceğim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi. Evet hali yaşıyorum değil. Akışına bırak. Şu. Şu an elimde gösterdim. şu. Ee, cevaba bakacaksınız bundan sonra. Akışına bırakacaksınız. Yani oynayasım varsa zaten oynayacak oynayacağımdır elbet bir gün. Böyle bir yine çekim var mı bilmiyorum. Fil çekim var mı bilmiyorum ama e, oynayasım yoksa da oynamam. Yani keyif almıyorsam neden oynayayım? Neden zorla insanlara keyif alınmadan bir şeyi göstereyim? Neyse böyle. O yüzden her durumda artık Akışına bırakacaksınız. Ee, söyleyeceğim, edeceğim başka bir şey yok sanırım. O yüzden e, ben sorularınızla başlıyorum. Hocam gelir kaynağın diğer YouTube'lar gibi sadece YouTube mu? Bu kanalı hobi gibi mi? Ee, bir iş için mi kullanıyorsun? Daha çok bir hobi gibi kullanıyorum ya. Yani <gülüyor> gelir kaynağım sadece YouTube olamaz şu an. Böyle bir durum yok yani. Ee, daha çok böyle yazarlıktan, ne bileyim oyun sektöründen veya artık oradan buradan falan bir gelir elde etmeyi düşünüyorum. Hikaye yazımıyla, öykü yazımıyla. Ee, bu ülkede gerçekten girişmesi çok cesur, cesaret isteyen bir olay. Ee, ama böyle bir şey yaptım. Ee, böyle bir yola girdim. Bakalım nereye gideceğim. Ben kendime güveniyorum bu konuda. Ee, bakalım nereye ne, gideceğiz, nasıl olacak. Eee... İşte o yüzden aşağıdaki korku hikayelerde o yüzden biraz önemli. Manita var mı? PS5 almayı düşünüyor musun? Manita yok ee, şu an için. Ee, PS... <gülüyor> PS5 almayı e, tabii ki düşünüyorum, tabii ki istiyorum. Lakin böyle bir imkanım yok şu an. O yüzden e, inşallah gelecekte diyelim. Fırsat olursa. Nasılsın? Çok teşekkürler, çok iyiyim değerli dostlarım. Sizler nasılsınız? Umarım keyfiniz, huzurunuz, mutluluğunuz yerinizdedir. Ben çok iyiyim. Çok teşekkürler. Şu kahveden de bir yudum alıyorum be. Hmm, daha da iyi oluyorum. Abi bu kahveyi görebiliyorsunuz gerçekten. Normalde çaylar kahveler görüm. görünüyor mu? O kadar ya. İlginç. Şu sıralar hayattan memnun musun Ahbap? Ben hayattan memnunum ya. Yani hayatımdan ben çok memnunum. Çok iyiyim. Çok keyfim yerinde. Her şey iyi yani. Ben memnunum. Memnun olmamam için bir sebep yok peki. Öyle söyleyeyim. Selam daha iyi anlatır o durumu. Bu ses size de geldi mi? Okey. <gülüyor> Serdar sence bu korona illetinden sonra dünyada nasıl değişiklikler olacak? Siyasi, ekonomik, sosyal gibi. Bazı uygulamalara biraz daha e, denetim ge gelebilir. E, özellikle böyle sağlık sorunları yaratacak durumlarda biraz daha... ...denetim sağlanabilir. Yani... ...özellikle... ...bis'in sektöründe, gıda sektörünü... ...godaver sektörde... ...birazcık daha... ...kontrol sağlayabilirler. Neler olabilir başka? Sağlık kontrolleri... ...biraz daha sistematik bir şeye dönebilir. Kesinlikle... ...inşallah yaparlar... Köresel çapta çünkü bazen güvenemiyorsunuz. Hastaneler, sağlık kurumları bunlara birazcık daha kaynak aktarılır, birazcık daha geliştirilir. Daha doğru düzgün bir şey gelebilir. Çünkü şu anda ee, inanın veya inanmayın bizi vuran bu korona salgını çok hafif kalan bir salgın. Bize vurmuş olan salgının böyle hafif bir salgın olduğu için ee, cümle anlatım bozuklukları dolu ama çok şanslıyız. Çok daha kötü bir şey de olabilirdi, çok daha ölümcül bir şey de olabilirdi, çok daha hızlı yayılan bir şey de olabilirdi. Orada biraz kurtuluk gibi ama tabii bu salgınların bittiği anlamına gelmiyor. Ha, sonraki yıl olacak da demek değil ama olabilirdi. Böyle bir şans ihtimal hala var. O yüzden artık sağlık çalışanlarına ve sağlık kurumlarına biraz daha mı göstermeliyiz acaba ney? Hani gösterelim lütfen. Onu önemini anlayalım lütfen. Hani bizi kurtarıyorlar ya bu insanlar. Gecelerini, günüzlerini harcayıp. Ee, sevdiğim bir insan var mı? E, e tabi hayatım belli noktalarında sevdiğim insanlar olmuştur. Ee, belli şeyler hissettiğim insanlar olmuştur ama herhalde şu an pek bir şey diyemem bu konuda. Higgs'e sorar mısın nasılmış diye? Higgs, e, sordum Higgs'e nasıl olduğunu. O da çok teşekkür etti onu düşündüğünüz için, onu da sorduğunuz için. Higgs şu an belirli şeylerle uğraşıyor. Bilmiyorum bir, bir dağdan bahsetti, bir kraterden, bir şeyden bahsetti. Kendisini bambaşka bir yerde bulduğundan bahsetti. Bakalım na nasıl şey olacak. Ee, yakında kendisine sorabilirsiniz. Doğrudan kendisine sorabilirsiniz bu soruları. Ülkenin ve dünyanın geleceği hakkında neler düşünüyorsun abi? Sana göre gelecek nasıl olacak? Ülkenin ve dünyanın geleceği hakkında. Ülkenin ve dünyanın geleceği hakkında. Ben çok optimistik bir insan değilim ama çok pesimist bir insan da değilim. Ee, yani <gülüyor> al bakalım ya ya elimizden gelen en iyisini yapalım da ya hiç hiç bilmiyorum nasıl olacak. Ya i̇nsanlık kendi kendini yok edecek bir varlık değil. Orada bir hayatta kalma içgüdüsü var, bir var olma ee, şeyi var, e, güdüsü var derinlerden gelen aynı şeyi söyledim. Ee, o kolay kolay teslim olacak bir güdü değil. O yüzden abi biz acaba şu an kendimize mi zarar veriyoruz dediği noktada duracaktır ki yavaş yavaş yavaş yavaş biraz fazla yavaş ama e, bu adımlar atılıyor. Kendi geleceğimize zarar verecek e, kararlarımızı baştan gözden geçiriyoruz. E, yeni ya şu anda bir şeyleri elde ettiğimiz belirli yöntemleri değiştiriyoruz veya yeniliyoruz. Yani bakalım ben biraz daha şey herhalde. Yani çok optimist veya çok pesimist değilmişti. Ee, kendi ülkemize göre değerlendirecek olursak bizim ülkemizin hala şöyle tarihe baktığınızda tarihteki hani kendi yerine bulmuş ülkeleri yapılara baktığınızda yeni kurulmuş bir ülke olduğunu düşünüyorum. Ha tabii bir insan hayatına göre daha çok şey olmayabilir ama ne bileyim abi işte 100. yıla doğru ilerliyoruz ama hani 100 yıl kim 100 yıl yaşamış ki falan o yüzden çok uzun geliyor olabilir ama 100 yıl aslında bir ülkenin kendi temellerini atıp bu temellerin üzerine güzel bir birinci kat oluşturup ee, kendi iskeletini inşa edebilmesi için ancak yetebilen bir süre. Yani Zaten bu süreyi geçirmeden e, düşen, yok olan, giden ülkeler oluyor. Bunların ya çok büyük, ya çok radikal, ya çok güçlü ülkeler olmadıkça e, tarihe çok da etkilerini görmüyorsunuz. Unutulan ülkeler oluyor. O yüzden dediğim gibi şu an birazcık daha e, böyle kendi yönümüzü bulmaya çalışıyoruz gibi. En yani azından bu sürecin sonuna geliyoruz gibi. O konuda optimistim ben de. Yani bir 50 yıl sonra bu ülkenin 40 yıl sonra ve 30 yıl sonra çok iyi bir yerde olacağını düşünüyorum. Abi bu ülkedeki gençlerin bu oyun sektöründeki yerini anlamıyor insanlar. Ve genel olarak oyunlara karşı bir duruşları var. Bunu değiştirmek için neler yapabiliriz? Bunu değiştirmek için hiçbir şey yapmamıza gerek yok. Ee, oyun sektörü zaten büyüyecek olan bir sektör. Ee, daha da somutlaşacak olan bir sektör. Ve bu ülkede yeterli adımlar ve girişim adımlar atıldığında ve girişimler yapıldığında e, bu ülkede de yerini çok belli edecek bir sektör ya yani insanlar ya bu da neymiş ki bunu bir kenara atıp duralım falan böyle, böyle bir kafada kalamazlar yani ha, çok da gerek yok bir şeyi teknolojioloji e, etmelerine oyun sektörünün yerine onaylamalarına oyun sektörü dediğim gibi bir yere kaybolmayacak sadece daha fazla büyüyecek daha fazla gelişecek yani herhangi bir insanın tavrından bağımsız olarak geleceğe doğru ilerleyecek. O yüzden böyle insanlar birazcık daha geçmişte kalır diye düşünüyorum ben. Siz ne yapıyorsanız onu yapın, ne yapmak istiyorsanız onu yapın. Oyun sektöründe mi olmak istiyorsanız veya oyun, oyunların tadını mı çıkarmak istiyorsanız rahat olun yani. Ee, zaten güzel güzel şeyler de oluyor. Ee, bu ülkede insanların oyun oynamasına, oyun oynayabilmesine yönelik güzel güzel sistemler de geliyor. Böyle adım adım geliyor bunlar, aşama aşama geliyor ve ee, inşallah daha rahat bir zamana girmiş olacağız. Oyunlar açısından. Ama dediğim gibi bu belli insanların oyunlara karşı olan duruşlarını değiştirmek için bir şey yapmamıza gerek yok şu an. Çünkü bu insanlar ya bu duruşlarını kendileri değiştirmedikçe geçmişte kalacak. Bu kadar basit. Sanri yasa kendi isteğinde mi yoksa takipçilerin istekleri için mi başladın? bu normalde şey yapmayacaktım. Ama bu bir defa cevaplamak istedim. Eee... Sanrasi başlamamın sebeplerinden bir sebebi, sanrasi başlamamın sebebi yakın zamanda hayatımda böyle küçük küçük bazı değişiklikler oldu. O yüzden YouTube'a daha fazla zaman ayırabildim. Yani sanrasi da bu yüzden burada çünkü daha fazla zaman ayırabiliyorum. Şu an çok keyif alıyorum oynamaktan, keyif aldığım sürece de devam edecek. İnşallah gideceğiz yani böyle bitime kadar gideceğiz ki daha uzun yolu var yani. <gülüyor> yani bir yıl içinde bitecek bir seri olduğunu düşünmüyorum Sanredes'in ee, şey gibi bir durum olmadı ama yani insanlar böyle çok fazla yorum, insanlardan gelen çok fazla yorum çok fazla istek oldu da benden sonra ee, başlayayım da artık şey yapsınlar gibi bir durum olmadı ee, dediğim gibi ben zaman ayırabiliyordum bir yandan benim de şey vardı yani Sanredes zaten serisini yapmaktan videolarını yapmaktan keyif aldığım bir şeydi ha, daha fazlasını yapar mıyım Abi <gülüyor> Şu yani şu akışına bırakın salın abi akışına bırakın salın bu, bu yani en mutlu olduğun zaman neydi üzücü bir şekilde böyle bir durumu hatırlamıyorum sanırım bizim oyun projesinde çalıştığım arkadaşlarımla yazda bir toplantı yapmıştık biri bir yani fiziksel bir toplantı yapmıştık ee, Temmuz muydu Temmuz'un sonu muydu Temmuz'un ortası mı böyle bir şeydi ee, o, o çok keyifli bir zamandı benim için Herhalde evden çıktığım nadir zamanlardan biriydi. O yüzden çok keyifli, çok özeldi. Onun dışında böyle çok mutlu olduğum ne bileyim, ben keyifliyim genelde. Hayattan tatmin oluyorum. O yüzden belki böyle bir an özel bir an özellikle böyle bir an falan bilmiyorum Ya Belki gelecekte bekliyordur. Bilmiyorum çok da düşünmedim üzerinde. Abi hayata dair önerin bilgilendirici bir konuşma yapmanı isterim. Büyüğümüzün hayata dair bizden çok tecrüben var. O konuda konuşmanı isterim. Yani kendimi kesinlikle böyle bir şekilde şey yapmıyorum. İşte hayata dair birilerinden daha çok tecrübem var. İnsanları bilgilendirebilirim falan veya konuşmaya yapabilirim falan demiyorum. Ama kendim için çıkardığım bazı dersleri paylaşabilirim. Öncelikle kendinizi hayatınızın merkezine koyun. Ne yapacaksanız ne yaparsanız yapın. Kendinizi hayatınızın merkezine koyun. E, kendinize odaklanın. Kendinizi nasıl geliştirebileceğinize odaklanın. Ve bunu da kendiniz için yapın yine. E, onun dışında e, yıkıcı, zarar verici, eksiltici davranışlar sözler değil. Yapıcı, e, üretken e, karlar alın. Kelimeler sarf edin. Davranışlarda bulunun. E, çünkü yani yok olacak ...zarar görecek şeyler... E, ...ya böyle şeyler zaten... ...doğal akışlarında oluyor. Ya böyle şeyler zaten oluyor. Bizim bir yandan bir şeyler inşa etmemiz gerekiyor. Onun önüne geçirebilmek için... ...ve de ilerleyebilmek için. O yüzden... E, ...bu ikinci söylediğim herhalde... ...biraz daha genel bir tavsiyeydi. Hani kişisel bazı değil de. E, bunu bir şey yaparım yani. Böyle bir... ...kendim için böyle bir ders çıkardım. Başka bir şey ise... Ee, içinde bulunduğunuz anın tadını çıkarmaya çalışın. Hani yani kötü bir şey yaşıyorsanız tabii ki veya kötü bir, kötü şartların içindeyseniz Tabii ki hani abi sen de buna razı ol falan demiyorum ama bazen çevremizde olan güzel şeylerin farkında olmayabiliyoruz. Kötü şeylere odaklanarak. Çevremizdeki güzel şeylerin tadını çıkarmaya çalışın. Ya yani bunu da şeyden anladım. Böyle bazen geçmişe bakıp bazı anları özlediğimde şey hatırladım. Ulan ben o anlarda da geçmişteki bazı diğer anları özlüyordum ya e o zaman e, ilerde bir gün şu anı da özleyebilirim. Gibi. Yani her gün evde ne bileyim partidir keyiftir falan böyle bir şey yapmaya çalışmıyorum tabii ama. E, yani böyle anlarımız var. Olabilir elden kaymasın. arkadaşlar arkadaşaysanız onlarla onların keyfini çıkarın. E, veya bir güzel bir koltukta uzanıyorsanız güzel bir film izliyorsanız yanınızda bir ne bileyim bir çaydır kahvedir veya koldır herhangi bir şey varsa... Olan keyfini çıkarın. Veya böyle güzel bir bileyim, kitap varsa elinizin altında ya yani key, keyfinizi çıkarın. Şey yapın yani güzel şeylerin böyle yanınızdan geçip gitmesine izin vermeyin. Bunu söyleyebilirim. Az önce aklıma bir şey geldi. Ha bir de e, yatırım yapacağınız zaman insanlar yatırım yapın. Bunu parası anlamı söylemiyorum. Zaman olarak da. Yani eee çok değerlidir insana kadar değerli bir şey yok öncelikle. Bunu bunu sağladığımız bu, bu konuda hem fikir olduğumuzu düşünüyorum değil mi? Ee, o yüzden insanları iyi tartın, iyi ölçün ve yine değer vermeniz gereken insanların da elinizden kaçıp gitmesine izin vermeyin. Yatırımlarınızı iyi yapın. Eee şey söyledi. Ha evet şey söyleyeyim abi kısa vadeli çıkarlarınız için uzun vadeli getirilerinizi lütfen feda etmeyin. Ee, bu size sadece zarar olarak geri dönecek veya yani sizi belli bir monotonluğa sokacak. Uzun vadeli getirilerinizi her zaman önceli önce e, öncelikle tutun. Şu an artık iyice konuşamıyorum herhalde biraz kahvem biraz soğudu ama anladınız yani demek istediğimi? İnsanlara yatırım yapın, insanlara değer verin ve uzun vadeli getirilerinizi düşünün. Şimdi en ciddi soruya geçiyoruz. Hazır mıyız? Hazır mıyız? Hazırsın. Sen de hazırsın. Abi Star Wars'un senin için önemi ne? Evrenen ne kadar hakimsin? Evrende neleri araştırıyorsun? Evrende ilgilendiğin şeyler nedir? Ben Star Wars'ın aslında o kadar böyle büyük bir araştıracak, işte Wikipedia'sına bakacak, onu tüketecek, bunu tüketecek kadar büyük bir fan değilim. Yine çok ilgi duyuyorum, çok ilham veriyor ama o kadar büyük bir fan değilim. Ee, ...yine de belli şeyleri takip ediyorum tabii ki. Ee, ne bileyim Mandalorian'ı falan izledim mesela. O güzel bir şey, filmlerini izledim. Ara filmlerini izledim bir iki tanesi dışında. Ee, ya o kadar seviyorum en azından. Mesela gidip çizgi romanlarını okumadım veya... ...ne bileyim kitaplarını falan okumadım. O kadar şey değilim. Son üçlüm hakkında ne, ne düşünüyorsun? En sevdiğin üçleme. Önce en sevdiğin üçleme şeyine... ...döneyim. En sevdiğim üçleme yok arkadaşlar. Yani <gülüyor> Star Wars müthiş bir şey öncelikle Star Wars kendi başına müthiş bir şey. Ama mesela Rogue One'da mı? Rogue One'nı izlemeden önce bir arkadaşımla bir gün mü, iki gün mü falan Star Wars maratonu yaptık. Böyle bütün Star Wars filmlerini izleyelim dedik. Rogue One'a kadar. Ve şunu fark ettik. O ilk film çok komik ilk İlk film çok komik. İlk üçlemenin ilk filmi çok komik. Ya yani orijinal Star Wars çok komik bir filmmiş. Biz katıla katıla güldük katıla katıla güldük. Ee, ve azıcık da ciddi bir film yani. O kadar da katıla katıla gülmemem gerekiyor. Bir noktada böyle yanmış iskeletleri görüyorsun yani çok da spoiler vermeyeyim de işte yani böyle olaylar olaylar dönüyor şey oluyor. İnanılmaz. E, tabii Empire Strikes Back falan güzel film. Return of the Jedi de tabii güzel film. Ama bunların arasında en şey film Empire Strikes Back. En ciddili. Ama bu da güzel film falan dedin. Çünkü Return of the Jedi da mesela o kadar sanki şey değil gibi bilmiyorum böyle çok sanki şey veya nasıl diyeyim tuhaf bir YouTube web serisi gibi veya Rick and Morty gibi veya ne bileyim BoJack Horseman gibi South Park gibi bir şey Return of the Jedi falan böyle çok ilginç. O yüzden en favori işte diyemiyorum. Aman tanrım prekollara hiç giremiyorum. Çok uzunlar, çok gereksiz kısımlar var. Böyle her şey CGI, her şey böyle oyun hamurundan yapılmış gibi. Böyle vıcık vıcık falan böyle akıyor, şey oluyor. Ve şey böyle, çok ilgili. arada çok güzel şeyler var. Prekollarda çok güzel sahneler, çok aksiyon çok böyle yoğun, dolu dolu şeyler var. Ama hep böyle bu bahsettiğim böyle vıcık vıcık oyun hamurumsu... Yapay senaryolu falan şeylerin arasında serpilmiş durumda. Şey de öyle ki... Yani Revenge of the Sith de öyle. Yani çok güzel sahneler var. Ama o kadar uzun ki... Abi! Aradaki şeyleri... Böyle sıkılıyorsa... Uyuduk herhalde. Bir iki noktada uyuduk biz. Böyle... O kadar şere de değil mesela. Ee, episode 4 ve episode 6 kadar absürt ve komik gibi de değil. Böyle... Eskiden spider-mandir Batman'dir böyle çizgi filmler izlerdik de sonradan böyle yeni yeni çizgi filmler geldi ya. Hani böyle ulan bunlar mı izleniyor şimdi falan dediğimiz çizgi filmler ya var ya. Böyle öyle bir tadı vardı yani prequel'ların. -cool Neydi? Ha geldik son işlemeye. Şurada benim şeyin posteri var. Force Awakens'ın posteri var. Çünkü benim sinemada izlediğim ilk Star Wars filmi video. İzlerken hatta şu olduğum böyle diye bir gemi geçmeye başlayınca Wow dedim wow. Şu an Star Wars filmi izliyorum sinemada. Tabii hani çok vurucu şey bir film değildi. İlginç bir şekilde ben Last Jedi'dan çok keyif aldım. Sonra insanların çok beğenmediğini gördüm, çok olumsuz eleştiri aldığını gördüm. Bir daha gittim ben filme, bir de o göze bakayım de yine çok keyif alarak geri çektim. Yani çok öyle plot şeylerini falan filan mı bilmiyorum veya orada bir artık bir nesil kapışması mı oldu bilmiyorum. Nasıl bir şey olduysa ben keyif aldım. Söylüyorum şu an söylüyorum beni asın kesin ne yapacaksınız yapın ben keyif aldım ben Last Jedi'dan çok keyif aldım iki kere gittim filme ben iki kere para verdim bu filme ikisine de çok keyif aldım ve ikinci gittiğim ikinci para verdiğim zaman A, lan acaba insanlar dediği insanlar dediği kadar kötü müymüş diyerek gittim aynı keyif alarak geri çıktım. Böyleydi yani ama ay bölüm 9 abi geliyor bölüm 9 arkadaşlar şunu söylemem, söylemek istiyorum bu noktada. Ben çok fazla kötü film izledim. Özellikle korku filmleri arasından çok fazla kötü korku film izledim. Ee, ben kötü korku filmlerini sinemada izlemeye bayılıyorum. Hatta bizim ekibimiz vardı, squadımız vardı. Böyle beraber korku filmlerine gidiyorduk. Ve yani bazı filmleri neden beyaz perdeye, perdeye koymaya, koyum, koymaya wow, e, tenezülettiklerine anlayamıyorsunuz böyle, nasıl ya falan diyorsunuz. Mesela bunların arasında o kadar kötü filmler vardı ki, hani çok keyif alıyordunuz artık böyle ikilik, 10 üzerinden ikilik, üçlük filmler falan, birlik filmler abi. O kadar keyifli filmler ki böyle gömüyorsun sinemadan çıktıktan sonra arkadaşlarınla. Ben 5 üzerinden değerlendireyim mesela. Karanlık Perde'de de böyle şey yapmıştım ki geri dönecek korku filmlerini izlediğim, değerlendirdiğim şey. Mesela 5 üzerinden değerlendirdiğim zaman birlik ve ikilik filmler çok keyifli filmler. Üçlük filmler Yok lan dur doğru mu oldu? Evet, doğru oldu. Üçlük filmler çok sıkıcı filmlerdir. Beyazlık belki de, iki de olabilir. Ee, ama neyse yani çok kötü korku filmleri izledim. Hatta elme şu şu telefonumla şu an şu an bir film çekmeye başlasam şu evde şu küçücük evde daha iyi bir korku filmi çekerim. Ondan, ondan bundan o kadar eminim ki o kadar eminim ki çünkü bazı filmler İkinci perdesini izleyemediğimiz bazı filmler vardı. Çıktık çünkü. Birinci perde bitmeden çıktık. O filmlere bir de vermem. Çünkü sıfırdır yani. Bir değer yok çünkü o filmlerin. Çünkü onlar film değil. Hikaye değil. senaryo yok. Bir şey yok. Ya yok. Yok bir şey yok. Sınıflar yok yani. o Bir şey değil o. Öyle filmler izledim. Sonra bunların da <gülüyor> altında bir e, şey var. Bunların da altında kalan bazı filmler var. Çünkü bak o filmlerden bir keyif alabiliyorsun, şey yapabiliyorsun. Çünkü yani şu ana kadar saydıklarımdan. Bunların iki tane var şu an sayacağım şeyler gibi. Episode 9 hakkında konuşuyoruz bu arada hala. Episode 9'un da iki, içinde bulunduğu iki, iki film var. Birisi Fantastic 4'lü son filmi, biri de Episode 9'su. Yani her bir sahnesinde ulan bundan daha kötü sahne yazamazlar ya. Dediğin ve sonraki sahnede de abi gerçekten de daha kötüsünü yazmışlar. Dediğim başka filmler yoktur herhalde. Veya böyle filmler yazmak böyle filmler yazmak özen ister ya. Böyle emek ister abi. Bir, bir, bir sonraki sahneyi daha kötü bir hale getirmek ya, bir, o yazarın Senaryo yazılarının orada onu özenle, bu amaçla yazmış olması gerekiyor. Ah şimdi böyle bir sahne yazacağım ki bir önceki sahneyi özleyecekler falan. Yani böyle bir şey, çaba istiyor, özel bir uğraş istiyor. Fantastic Dörtlü öyleydi. Söyledim ki herhalde bundan daha kötü bir film olamaz. Fantastic Dörtlü'den sonra. Hey gel ama yani. Eh, eh. Sonra episode 9. Bölüm 9'a bir arkadaşımla girdik. Sonra filmin çıktık ama o film bir daha aklımızdan çıkmadı yani. Kabuslarımızda falan kaldı. Epizod 9 şöyle bir filmdi. Sanki J.J. Abrams'a bir deadline vermiş hocası. Demiş ki çarşamba günü 12'den önce ödevini yükleyeceksin. Yani 11.59'dan önce gece yarısı. Yani 23.59'dan önce ödevini yükleyeceksin. J.J. Abrams da bunu unutmuş. Çarşamba günü gelince bir arkadaşını hatırlatmasıyla hatırlamış. Demiş ki tamam ben bunu akşam hallederim. Saat 8'de 9'a kadar hiçbir şey yapmamış. 9'da da böyle geçmiş klavyesinin başına. Ve kelime kusmuş. Ya kelime kusmuş sadece. Episode 9 öyle bir filmde. Ama mucizevi bir şekilde izlemeye devam ettik. Çünkü gerçekten bir mucize bekliyorduk. Diyorduk, diyorduk ki yani, belki biz gerizekalıyız. Belki biz aptalız. Şu an bazı foreshadow filmleri, bazı detayları anlamıyoruz. Filmin sonuna kadar böyle gitti bu arada bu düşünce. Ve filmin finalde belki öyle bir şey yapacaklar ki bu wow olacağız. O oh boy abi sen nasıl bir ustasın Star Wars wow demek böyle bitirdin ha wow. Çok yakıştı Star Wars'a böyle bir final gibisinden böyle düşünceler. Yani bir mucize bekliyoruz. Bir böyle beyni açacak olan buyur abicim bu da sizin kafatasınız bu da sizin beyniniz falan diye bize gösterecek. Böyle bir olay sahne bekliyoruz. O asla gelmedi. Filmden çıktığımızda şoktaydık ya. Herhangi bir tepki, bir şey veremiyorduk yani. Travma falan herhalde bilmiyorum. Şoka girdik bayağı. Böyle te tepki yok abi. Hani şey yapamıyorsun. Sinirlenemiyorsun. Sevinemiyorsun. Üzülemiyorsun. Böyle wow. Tamamen Sanal değerler üzerinden dönen bir şok yaşadık. O yüzden eh, son üçlemen hakkında böyle düşünüyorum. Evet, çok ilginç bir şey oldu. Güç yanıyorum. Bir son üçlemen ilk filmin posteri şu anda burada ee, sağ tarafında duruyor. Ee, Last Jedi'dan çok keyif aldım. Sonra herkesin filmi eleştirisini gördüm, şeyini gördüm dedim. Wow, o kadar kötü müydü ya? deyip baştan girdim. Baştan para verip girdim. Sonra yine aynı keyfi alıp geri çıktım. Wastcelayı <gülüyor> seven keyif alan nadir insanlardan biriyim. Son filmde keşke unutabilsek diyorum yani. Keşke bir şey olsa da son filmi böyle unutabilsek, şey desek yani. Ulan Wastcelay'da gerçekten son bir Jedi varmış da her şey ve herkes ölmüş falan gibi. Bir kafaya girebilsek. Keşke Lastia'day final olsaymış. <gülüyor> Bilmiyorum abi. Şu an bir şey diyemiyorum. Böyle yani. <gülüyor> Cevaplarsan ne mutlu bana. 2013'ten beri seni izler. Takip ederim. Hayatta yüzde yüksek çözünürlükte kalman dileğiyle abi. Çok teşekkür ederim dostum. Ee, beni takip ettiğin için, desteklediğin için. Evet hapaplarım. Bu da biraz uzun bir alt çay oldu ama e, çayla değil kahve değiştik saatte Saat 6 değil aslında. Ama işte eee Altı çayı dediğim gibi zihinlerde ve kalplerde aslında falan. <gülüyor> Mesela bundan daha iyi film yapılır tamam. Sadece bu konsept üzerinden daha iyi film yapılır. Altı çey zihinlerde ve kalplerde aslında diyerek bunun üzerine daha iyi bir senare döndürülür. Neyse. Hoplarım çok teşekkür ederim. Ee, bu sohbetimde benimle kaldığınız için. Ee, bazı açılardan hayuf, hayuf gerçekten bazı travmaları hatırlayıp geçmişe bakıp Wo böyle şeyler olmuş falan dediğim bir e, videoydu. O yüzden beyin ara sıra böyle böyle teklemeye başladı, şey yapmaya başladı. Ama çok teşekkür ederim. Alt çayına devam edeceğiz. E, alt çayını bırakmayacağız. E, ne sıklık olur bilmiyorum. Ama Discord'dan e, yazabilirsiniz alt çay için sorularınızı, oradaki soru cevap kısmına yazabilirsiniz veya ayrı bir kanal açabiliriz bakalım ne yapacağız. Ee, onun dışında Instagram'dan veya Twitter'dan bana ulaşabilirsiniz bütün bu sorular dışında bana doğrudan sormak istediğiniz şeyler varsa ee, yine bir video yapacak olduğumda 6 çay videosu yapacak olduğumda bir gönderi atarım şey yaparım onun altına yine sorularınızı yazarsınız dediğim gibi artık böyle abi şunu çekecek misin bunu yapacak mısın falan diye bir şey olduğu zaman artık şunu göstereceğim yayınlarda sorabilirsiniz bunu yayınlarda sorduğunuz zaman da bunu göstereceğim ee, zaten altı çayında artık cevaplamayacağım 6 ee, için de biraz daha böyle genel sohbet muhabbet falan kendi sormak istediğiniz soru varsa benim hakkımda veya kendiniz hakkında belki abi şöyle bir durum var falan filan e, derseniz neler yapabilirim derseniz veya merak ettiğiniz başka bir şey varsa genel bir şey konuda bilmiyorum yani böyle, ee, böyle. ve izlediğiniz için teşekkürler yorumlarınızı like'larınızı eksik etmeyin dilediğiniz halde kasıl butonu üzerinden e, kanala destek olabilirsiniz buton aşağıda ııı ee, bu da böyle bir altı şey bölümüydü. Ben normalde outrolarımın dilimi unuttum şu an Star Wars muhabbetlerine girerek. Ama e, hayatta mutlu, keyifli, huzurlu e, ve yüksek çözünürlükte kalmanız dileğiyle sonraki defaya görüşmek üzere. Bay bay.